Merhaba, cevizin faydalarını biliyorsunuz, kuru yemişin faydalarını biliyorsunuz ve bununla ilgili bana çok sayıda soru geliyor, ne kadar yiyelim? Çok büyük sıkıntı var o konuda çünkü genellikle yurt dışında olan rakamlar hep gram üzerinden, miligram üzerinden, porsiyon üzerinden ve o porsiyonlar bizimle hiç algısı yok. Cevizin faydalarını anlatmayacağım ama size küçük bir formül vereceğim, o da 88.44. Nedir o? 8 tane fındık, 8 tane fıstık, yer fıstığı veya şan fıstığı oranlar değişebilir. Dört tane badem, dört tane de orta boy ceviz. Eğer bunu bir gün içerisinde alırsanız normalde haftalık öneri dozuna rahatlıkla erişebiliyorsunuz. Ve aynı zamanda yapılan çalışmalar göstermiş ki bu tarzda bir ceviz tüketimi uzun dönemde özellikle kalp damar hastalıklarının riskini yüzde on dokuz, ve bunun yanında da kalp yani koroner damarlarımızdaki hastalık riskinde de yaklaşık %23 oranında azaltıyor. Bu bile tek başına yeterli. Ama bizim sıkıntımız ne? Bunu düzenli olarak yapmamız veya yapamamışımız. Ondan dolayı bütün söylenilen önerileri gerçek hayat tarzına dönüştürüp uzun vadede kullandığınız zaman ancak faydasını görebilirsiniz. Bu zaten hep söylenilen ama maalesef hep atlanan küçük ve önemli bir nokta. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşça kalınız.